Merhaba sevgili ikizler ve yükselen Burcu ikizler olanlar 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili ikizler 2022 kariyer konularınızda önemli fırsatlar karşınıza çıkarabilir bu yıl iş ve günlük hayatınızı düzenleme dönemi Evet yıl genelinde ay düğümleri boğa ve akrepte olacak tutulmalarda boğa ve akrep burçlarında olacak sizin 12 ve 6 eviniz özellikle tutulmalardan etkilenecek ilk tutulma döngümüz Nisan Mayıs ikinci tutulma döngü Ekim ve Kasım aylarında olacak tutulmalar astrolojide büyük resmi belirleyen hayatımızdaki daha kadersel en önemli yapılardır bu yılın genel çerçevesinde de sizin özellikle Kendinizi, günlük yaşamınızı, alışkanlıklarınızı, çalışma koşullarınızı, mesleğinizle ilgili konuları ve genel sağlığınızı daha fazla gözlemeniz ve buralarda belki bazı önemli dönüşümler yapmanızı sağlayabilir. Evet Uranüs burcunda 12. evinizde zaman zaman Uranüs burada bilinçaltınızda hızlı açılımlar ve size önemli farkındalıklar getiriyor hayatı zaman zaman sorguluyorsunuz e, bu sorgulamalarla beraber Tabii ki e, belki hayatınızın günlük hayatınızın kalitesini arttırmanız iş veriminizi arttırmanız için de bazı önemli e, kararlar verebilirsiniz yollara çıkabilirsiniz bu süreç Nisan ve Mayıs ayında bu yıl artabilir yıl sonuna kadar da bu etkiler devam edebilir ilk tutulma zaten Nisan ayında boğa burcunda olacak 12 evinizde bu tutulmayla beraber kendinizle ilgili hayatınızda bu sorgulamalar size belki artık hayatınızdan çıkarmanız gereken bazı kalıpları fark ettirebilir iş değişiklikleri olabilir Örneğin yer değişiklikleri veya işte bazı alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkarabilir bu alışkanlıklardan hani zararlı bağımlılıklardan kurtularak özgürleşebilirsiniz Eğer bunu kendiniz bir şekilde fark etmezseniz bazı sağlık sorunları ya da iş hayatınızdaki problemler size bir şekilde bu değişimleri yapmanız bu farkındalıkları edinmeniz için de e, işaretler verebilir bu süreçlerde yılın e, ilk dönemleri özellikle ilk e, 6 aylık döneminde Enerjinizi daha çok iş konuları, para konuları, kazançlar alanına daha fazla yönlendiriyorsunuz. Ocak ayındaki Venüs Retrosu, Ocak sonuna kadar devam edecek yılbaşından itibaren borçlanma konularında temkinli olmayı gerektiriyor. Geçmişle ilgili bazı ilişkiler varsa eğer işte borçlanmalar, ortaklı paralar, hisseli paralar ya da bir kredi borcu, bir vergi borcu gibi bir konunuz varsa özellikle Ocak ayı sizin için para konularında yeni yapılandırmalar getirebilir veya geçmişteki bazı hak edişleri karşınıza çıkarabilir. Yani bu beklediğiniz bir miras geliri olabilir, uzun süredir beklediğiniz bir hani toplu para ödemesidir, bir nafakadır örneğin. Ancak sizin de bir borcunuz varsa ve şu ana kadar hani ertelediyseniz, hani gözden kaçırdıysanız, bununla da ilgili tabii ki bazı yükümlülükler altında olabilirsiniz. Bunların baskısı da olabilir üzerinizde ama belki de hani maddi konuları biraz daha böyle gözden geçirmeniz bunları düzenlemeniz toparlamanız konusunda da size fırsatlar verebilir özellikle bu süreç Nisan ayıyla itibaren Nisan ayıyla beraber buradaki maddi sorunlar daha net bir şekilde çözüme kavuşabilir bazı problemlerle karşılaşsanız bile Nisan ayından itibaren e, size güven verecek e, koşullar en azından maddi konulardaki bu sorunları çözebileceğiniz güven verecek koşullar istikrarlı koşullar hızla oluşmaya başlayabilir sevgili ikizler dire ikizler 2022 yılında geçen yıl olduğu gibi Satürn yine kova burcunda hareketini sürdürüyor ve sizin 9. evinizde olacak. Satürn tabii ki bazı sınırlamalar, işte hayatımızda sorumluluklar getiriyor ya da yeni bir şeyler öğretiyor bize bu süreçte. 9. ev konuları, akademik konularda çalışmalarınız olabilir, uzun vadeli hukuksal bazı işleriniz sorumluluklarınız olabilir yurtdışı uluslararası konularda Evet kısıtlamalar hissetmiş olabilirsiniz geçen yıl bazı hedefleriniz vardı seyahatlere gidememek ya da uluslararası alanda işlerinizde bazı gecikmeler ya da eğitimle ilgili konularda sınırlamalar bunlarla karşılaşmış olabilirsiniz bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha rahat etkiler var Satürn Evet yine 9. evinizde ancak daha yapıcı bir şekilde size imkanlar sunabilir yıl genelinde ee, özellikle uzun vadeli bir hedefiniz varsa, yurt dışında yaşamak, yerleşmek gibi ya da bir iş kurmak gibi bir konunuz varsa bu yıl yaz aylarından itibaren Ağustos ayı bunun için en güçlü etkileri getiriyor Çünkü enerji gezegeniniz Mars enerji gezegenimiz sizin burcunuzda olacak Ağustos ortalarından itibaren Mars'ta Satürn de güzel bir kontağı oluşacak Ağustos ortalarından itibaren buralardaki girişimlerinizde güzel destekler alabilirsiniz özellikle ee, uluslararası alanlarda yurt dışı konularında bu bir gezi seyahat planı da olabilir yani daha uzun vadeli bir süreç olabilir eğitimle ilgili bir konu olabilir işte ilgili bir yapılandırma olabilir ama Mars'ın bir desteğini alabilirsiniz ee, Mars bu yıl uzun süre sizin burcunuzda Dolayısıyla enerjiniz çok yüksek Ağustos ortalarında girişini yapacak yıl sonuna kadar burcunuzda yılın son iki ayında gerilemesi söz konusu bu gerileme dönemi Tabii ki biraz daha enerji anlamında hani hayatımızda hareket ederken inisiyatif alırken dikkatli olmak gerekiyor ancak e, özellikle e, Ekim sonuna kadar olan dönem e, mücadele gücünüzü çok arttıracak motivasyonunuzu arttıracak daha girişken daha dışa dönük olabilirsiniz Hatta mücadele edilmesi gereken konularda daha kavgacı ee, olabileceğiniz bir süreçtisiniz. Mars konuşma becerilerinizi, iletişim becerilerinizi e, arttırabilir. Fiziksel aktivitenizi yine yılın ortalarından itibaren çok güçlü bir şekilde arttırabilir. Son iki aya dikkat edelim. 31 Ekim'le yıl sonuna kadar olan süreçte Mars geriliyor. Bu dönemde tabii ki enerjisel anlamda biraz negatif tesirler oluşabilecek i̇şte kazaları açık olabiliriz bazı sakarlıklar olabilir biraz motivasyon düşüklüğü olabilir Hayatımızda agresyon artabilir kendimizi anlatmakta ifade etmekte zorlanabiliriz iletişim sorunları daha çok karşımıza çıkabilir bazı sinirsel problemler işte dolaşım sistemi bağışıklık sistemi sorunları akciğerler özellikle daha hassas olabilir Mars burcunuzda gerilerken bedensel anlamda sağlık anlamında buna dikkat etmek gerekiyor Çünkü yıl genelinde tutulmaların da boğada ve akrepte olması genel sağlığınızı da öne çıkaracak Ekim ve Kasım'daki tutulmalarla beraber akrep burcundaki tutulma Kasım ayında Mars gerilemesi olacak İkizler Burcu'nda bazı bağışıklık sistemi sorunları, solunum sistemi problemleri, sinirsel bazı, sinirsel kökenli bazı problemler nüksetebilir. Kaza ve sakarlıklar nedeniyle bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Ya da kronik sorunlarınız varsa bunlar sizi daha hassas hale getirebilir. Alerjileri daha açık olabilirsiniz. Bu yüzden yılın genelinde kendinize dikkat edin, beslenmenize dikkat edin, sağlığınızı ihmal etmeyin iş konularında çok yorularak hani e, kendinizi ihmal etmeyin dinlenmeye de fırsat ayırın bazı ufak tefek de sağlık sorunlarınız varsa kendini hissettiren e, gecikmeden gidin kontrollerinizi yaptırın en başında bunları fark edip hemen gerekli tedavilere başlayın sevgili ikizler 2022 yılında şans gezegenimiz Jüpiter Mayıs ayının 11'ine kadar Balık burcunda olacak sevgili ikizler ve sizin için gerçekten muhteşem bir geçiş bu e, haritanızın en güçlü evinden 10. evinden geçecek bu demek oluyor ki yılın ilk aylarında ve özellikle burada Nisan ayı daha belirgin bir şekilde kendini gösteriyor e, kariyer fırsatlarınızda büyüme imkanları var Tabii ki yeni iş imkanları çevre koşulları olabilir bir kendi işinizi yapıyorsanız Örneğin işinizi büyütme fırsatları karşınıza çıkabilir birlikte çalıştığınız kişilerden üstlerinizden daha fazla yardım destek alabilirsiniz özellikle Jüpiter balık burcunda çok verimlidir size maddi anlamda olduğu kadar manevi açılımlar da veriyor yani hayata daha böyle derin bakmak anlayış geliştirmek inançlar anlamında düşünceler anlamında derinleşme hayatın anlamını keşfetme buralarda da güçlü açılımlar getirebilir ama maddi fırsatları da çok güçlü gerçekten özellikle otorite figürlerinin bu yıl size inandıklarını daha fazla destekledik desteklediklerini hissedebilirsiniz akademik konularda güzel başarılar olabilir eğitim hayatınızda Eğer eğit, işiniz mesleğiniz eğitimle ilgili ise akademik alanda çalışıyorsanız Jüpiter'in burada size yine güzel çok önemli fırsatları olabilir uluslararası konular zaten Jüpiter'in konusu yurtdışı ile ilgili her alanda gerek iş gerek eğitim alanında yine önemli imkanları söz konusu olabilir. Jüpiter Nisan'ın başında 1-5 Nisan gibi Pürito ile çok güzel bir seksil açı içerisinde olacak. Parasal anlamda güçlü bir dönem. Özellikle geçen yıl hissettiğiniz parasal sıkıntılar ya da bu yılbaşı Ocak ayında hissettiğiniz bazı parasal terslikler varsa örneğin bir iş girişimde bulunmak istiyorsunuz ya da bir eğitim için paraya ihtiyacınız var ama hani bunu alamıyorsunuz. Bir kredi beklentiniz var. Gecikiyor diyelim ya da reddediliyor Hani bunu Nisan ayında almanız Nisan ayında olumlu geri dönüşlerin olması bu parasal sorunlarınızın çözülmesi mümkün veya size ait bazı mülkler ya da size ait bazı değerleriniz var hani bunların bir size bir gelir getirmesi satılması kiralanması ve benzeri bazı ek gelirler olabilir bunları da Nisan ayında çözümleyebilirsiniz özellikle 5-15 Nisan arasında Jüpiter'in Neptünle kavuşumu yine çok romantik olduğu kadar gerçekten olağanüstü etkiler getiriyor sizi çok güçlü hayallerinize ve ideallerinize kavuşturabilecek bir durum Jüpiter Neptün özellikle medya sanat ile ilgili işler işte görsel işler müzik piyasası gibi işler bunun yanı sıra denizcilikle ilgili turizmle ilgili işler buralarda çok özel açılımlar getirebilir ve hayatınıza belki bu alanlarda farklı fırsatlar da gelebilir gelebilir bu Jüpiter-Neptün e, kavuşumuyla beraber e, hayata çok idealist de bakabilirsiniz Tabii ki yani diğer yönden değerlendirdiğimizde biraz da dengeli olmak gerekiyor aşırı hayalleri de büyütür bu Jüpiter-Neptün kavuşumu çok idealist olabilirsiniz gerçeklerden uzaklaşmamaya çalışın Gerçi Satürnün etkisi sizi gerçeklerden çok uzaklaştırmıyor yıl genelinde. Yani bu idealler, hayaller, o kadar da çok da hani böyle zararlı olmayabilir. Aksine biraz ufkunuzu geliştirmeniz için, vizyonunuzu geliştirmeniz için size destek olabilir. Belki de bu hayaller ve idealleri hayata geçirme fırsatlarıyla bu yıl karşılaşabilirsiniz sevgili ikizler.